Merhaba arkadaşlar. Bu video kısa ve öz olacak. jüpiter ad kavuşumundan bahsedeceğim sizlere. 15 Ocak günü gece 3'e kadar süren bir etkileşimden bahsediyoruz. Aslında 15-16 Ocak günlerinde en yoğun enerjisini hissedeceğimiz ama Ay sonuna kadar da yine bu etkileri hissediyor olacağımız bir etkileşim. Jüpiter-Fomalhaut kavuşumu. Özellikle 5-6 Ocak tarihlerinde Ay-Fomalhaut kavuşumu vardı. E, Tabi Jüpiter daha ağır hareket ettiği için e, Ocak ayının sonuna kadar etkili olan bir e, kavuşumdan bahsediyoruz. 12 yılda bir meydana gelen bir kavuşumdan bahsediyoruz. E, burada özellikle e, 12 yıl öncesine şöyle bir dönüş yaparsak ortalama 2010 senesine dönüş yapacak olursak bu tarihlerde yaşamış olduğumuz bir şans, bir fırsat, bir tetiklenme bu tarihten itibaren başlayan bir döngünün artık sonuna geldiğimizi ve o dönemlerde ekstrem olarak karşımıza çıkan ne gibi durumlar varsa bir benzerini de bu süreçte yaşayabileceğimizi gösteren etmenler var. Tabii biliyorsunuz halihazırda Venüs retrosu devam ediyor ve Merkür retrosu da başlamış vaziyette artık. Retroların hakim olduğu ve bu kavuşumun hakim olduğu gökyüzünde özellikle geçmiş hak edişlerimizin gündeme gelmeye başladığı bir süreç içerisindeyiz. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa çok sevinirim. Ve bu süreçlerde özellikle Ocak ayı itibariyle Venüs Retrosu sürecinden itibaren neler yaşıyorsunuz yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. İnşallah Jüpiter Fomalhaut kavuşumuyla beraber de güzel haberlerinizi alıyor oluruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle biraz Fomalhaut'dan bahsetmek istiyorum. Fomalhaut bir sabit yıldız. Ve Balık burcunun 3 derecesi civarında konumlanan bir sabit yıldızdır. Sabit yıldızlarda özellikle orplar çok dar ele alınır. Yani maksimum 1 derece, 2 derece kadar orplar ele alınmaktadır. Yine balık burcunun 2 derecesi civarında sadelmelik, Sabit Yıldız'da bulunmasına rağmen e, Fomalhaut'la çok yakın bir konumda olduğu için aslında e, Fomalhaut'un Sader Melik Sabit Yıldız'ını kapsayıcı bir biçimde haritalarda aktif olduğunu söyleyebiliriz. E, bir kraliyet yıldızı Fomalhaut Sabit Yıldız'ı ve e, özellikle tabi Burcu'nda e, meydana gelen bir etkileşim olduğu için sanat, sanatçı, yaratıcı projeler, spiritüel konular, sezgiler, Rüyalar, kendini feda etmeler, kurban etmeler, feda ettiğimiz uğruna yaşamamızı, yıllarımızı verdiğimiz konularla alakalı mücadelelerimizin karşılığını alma biçimimiz. Gönüllü projelerimiz, insanlara yardım etmek, yardımda bulunmak, insanların karşılıksız bir şekilde yanında olmak gibi temalar yine Fomal Hatun konularını kapsamaktan. İran'ın e, kraliyet yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor ve güneyin bekçisi, güneyin nöbetçisi olarak da e, tanımlanıyor. Burada e, özellikle doğum haritanızda, natal haritanızda veya transit halindeki e, gezegenlerin natal haritanızdaki temaslarıyla beraber özellikle balık burcunun 2 ila 4 derecesi arasında güneşiniz, ayınız, yükselen dereceniz veyahut önemli kişisel gezegenleriniz, bulunmaktaysa, zaten doğuştan Fomalaat sabit yıldızın etkisiyle doğuyorsunuz. Kraliyet yıldızları büyük başarılar, büyük şöhret, büyük zaferler vaat eder insanlara. Ancak burada sunulan bu başarılar, bu yükseliş ve şöhret açıları aynı zamanda etik ve ahlaki değerlere uygunluk açısından tartılır. Dolayısıyla burada Bilhassa e, bu etkiyle beraber Ocak ayının ortasında kesinleşecek ancak ay sonuna kadar devam edecek olan bu etkiden bahsedecek olursak, bir tarafta Venüs retrosu devam ediyor, bir tarafta Merkür retrosu başlıyor. Retrolarla beraber özellikle geçmişte ilişkiler namına karmik durumlar yaşadıysak, bazı haksızlıklar yaptıysak, birilerinin hakkını yediysek, yanlış yollara saptıysak, ciddi karmik durumlar yarattıysak Fomalat sabit yıldızının kavuşumu özellikle Jüpiter ile kavuşumu sert etkiler de getirebilir. Bunu tabi mucizevi bir etki olarak kabul edebilmemiz için yapılan eylemlerin niyetlerinin ön planda olması gerekiyor. Yani ne niyetle yaptıysanız bunun misliyle karşılaşacağınız anlamına geliyor. Dolayısıyla Jüpiter biliyorsunuz girdiği alanı çoğalttığı ve genişlettiği için abarttığı için bu alanda e, aşırı zorlanmalarda yaşayacak bir tayfanın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Fomalaut, sabit yıldızı yükseliş ve insanların gözünün önünde e, bir değer kazanma ve dünyevi anlamda başarıya nail olma gibi özellikleri barındırıyor olsa da Aynı zamanda bu noktaya ulaştıktan sonra, bu yetkiyi elde ettikten sonra bunu nasıl değerlendirdiğimiz, bunu nasıl kullandığımız gibi konularda da bizleri bir takım sınavlara tabi tutuyor. Eğer bu konularda e, sınavda başarısızlık gösterirsek şayet, Düşüşümüz de aynı şekilde aynı hızda hatta daha hızlı bir şekilde olabiliyor. Yani formal hat sabit yıldızı niyetlere göre insanı vezir de edebiliyor arkadaşlar rezil de edebiliyor. Jüpiter'le kavuşumuyla beraber de bilhassa retro gezegenlerin etkisiyle beraber karma'nın çok sağlam bir şekilde çalışacağı bir süreçten geçtiğimizi söylesek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Evet, e, burada özellikle formal hayat sabit yıldızı, simya, e, spiritel konular, spiritel yetenekler, e, sanat, üretim, yaratım, ilham almak, üretmek, e, sezgisel konular, e, ahlaki konular, dini, manevi konular gibi temaları da ele almakta. Dolayısıyla burada aslında göreceğimiz rüyalar. Okuyacağımız cümleler, karşılaştığımız kelimeler, şarkılar, metinler aslında çok yoğun anlam içeriyor olabilir bu tarihlerde. Özellikle 15-16 Ocak civarında hatta 15-16 Ocak'a bağlayan gece itibariyle yaşadığımız ekstrem bir durum varsa bunu biraz daha farklı bir gözle ele almalıyız. Burada bize bir mesaj verilmeye çalışılıyor olabilir. Ve karşımıza çıkan durumlar, bilhassa eskiye dair kapatamadığımız hesaplara dair gündemler varsa, belki de şansımız geçmişteki bir konu olabilir arkadaşlar. Geçmişteki bir konu boyut değiştirerek hayatımıza dair olabilir. Geçmişteki bir insan yeniden ikinci bir şans isteyebilir, ikinci bir şansı hak eden ilişkilerin de olacağını görüyoruz. Burada çok emek verdiyseniz, çok çaba gösterdiyseniz, samimiyetle bir takım çabaları ortaya koyduysanız, belki de değerinizin anlaşıldığı, farkınızın anlaşıldığı, size hak ettiğiniz değeri ihtiva edecek kişiler, durumlar, olaylarla da karşılaşacaksınız bu süreç itibariyle. Yani aslında çok sağlam bir hak ediş ve çok sağlam bir değerlendirme sürecinden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ee, Tabi burada mistik enerjinin çok yoğun olduğunu söyleyelim. Ee, buradaki ruhsal enerji çok yoğun. Ee, özellikle uzun süredir ilham bekleyen, yaratıcı projelerle uğraşan kişiler varsa bu geceleri mutlaka değerlendirin. Enerjiler çok aktif olacak, çok yoğun olacak. Ee, ancak burada bize gelen ilham, esin, e, ürün her neyse bunu sadece kendi kişisel menfaatlerimiz için değil de başka insanlar için de, toplum için, kolektif için de değerlendirebilir hale gelelim veya bu niyetlerle yola çıkalım. Dürüst davranırsak, faydalı olmak için, insanlara yardımcı olmak için bu niyetlerle yola çıkacak olursak, gerçekten e, zirveyi hızla e, elde edebileceğimiz bir etkiden bahsediyoruz. Ancak salt e, kişisel menfaatler, kişisel çıkarlar ve başkalarının belki mağduriyetini yol açabilecek durumlarla ilerleyecek olursak da bu konuda bir takım şanssızlıklar da yaşanabilir gibi gözüküyor. Bu kadar retro hareketin olduğu süreçte yeni karmik durumlar yaratmamak gerekiyor. Ancak geçmişle alakalı bir takım şansların da birçok harita sahibi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü ciddi fırsatlar karşımıza çıkacak geçmişe dair. Evet özel zamanlardan geçiyoruz özellikle balık burcu enerjisinin hakimiyetinin altında olduğumuz 2022 senesi 12 yıllık bir döngüyü tamamlıyor olacak ve e, bizler 12 yıl önce yaşamış olduğumuz Jüpiter-Famalhaut kavuşumunu aynı zamanda bahar aylarında jüpiter Neptün kavuşumunu yaşayacağız. Haritalarımızın balık burcunu temsil eden alanlarda ciddi şanslar, kısmetler, fırsatlar hatta mucizeler e, söz konusu olacak. Balık burcu 12. evle ilintilidir arkadaşlar. Sezgilerimiz, içgörülerimiz, rüyalarımız, bilinçaltımız, kozmik enerjiyle bağlantılı olan tarafımız, kolektif enerjiyle bağlantılı olan tarafımız. O yüzden her birimiz, her birimiz için güzellikler, mucizeler dileyelim. Bir kişinin niyetiyle, bir kişinin dileğiyle, güzelliğiyle birçok insanın negatif enerjisi. Etkisiz hale geliyor. Bu kavuşum enerjisinde özellikle geçmişte çözemediğimiz, çözüme kavuşturamadığımız, konuşamadığımız bir şekilde karma yarattığımız durumları çözmeye dair değerlendirebiliriz. Kim bilir belki de geçmişte kaldığını düşündüğümüz bir konu tekrar karşımıza ikinci bir şans olarak, bir fırsat olarak, belki de bir mucize olarak tekrar karşımıza çıkabilir gibi gözüküyor açıkçası bu süreçlerde ilginç olaylar yaşayanlar varsa yorumlarda paylaşırlarsa çok sevinirim e, gerçekten enerjiler e, çok zorlayıcı olsa da bir taraftan çok mistik ilerliyor e, Umarım güzel mucizeler hayatımıza dahil olur ve bunları da birlikte paylaşıyor oluruz Videoyu çok uzun tutmayacağım. Dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğeni tıklarsanız, yorumlarınızı paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusalsöyleci hesabı veya evrenselkadimbilgiyeti.com adresine kullanabilirsiniz. Mucizeler sizinle olsun. Hoşçakalın.